Bugün 29 Nisan 2023 cumartesi Satürn günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde İkizler burcundaki Venüs'te uyumlu görünüm yapacak. Güne hareketli ve dışa dönük enerjilerle başlayabiliriz. Keyif, konfor, güzellik, estetik, sanatsal alanlardaki beklentilerimiz tatmin olabilir. Kişisel bakım, saç bakımı, giyim, kuşam, makyaj ve benzeri işlerimizde olumlu sonuçlar alabiliriz. Sabah ve öğle saatlerinde özel ve sosyal ilişkilerimiz olumlu ilerlerken keyifli ve eğlenceli zamanlar geçirebiliriz. Sosyal konular, toplantılar, organizasyonlar, sanat, sahne, hobiler, çocuklara dair konular ilgi alanınıza girebilir. Aslan Burcundaki ay öğlen 13.52'de Koç Burcundaki Jüpiterle yaptığı üçgen açının ardından boşluğa girecek. Önemli işleri, toplantıları ve alışverişleri sabah saatlerinde yapmakta fayda var. Öğleden sonraki saatlerde keyif aldığımız konulara, eğlenmeye ve dinlenmeye zaman ayırabiliriz rutin işlerimiz rahat ilerleyebilir ruh halimizde iyimser ve pozitif olacağından ilişkilerimize olumlu yansıyabilir ay akşam 21.59'dan itibaren Başak Burcu'nda ilerlemeye başlayacak gece saatlerinden itibaren iş hizmet sağlık hijyen gibi konulara yönelirken detayları daha fazla odaklanabiliriz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun.